dünyası içerisinde, Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyası içerisinde e, hepsi birçok anlamı, sözlük anlamı geçmekle birlikte özel olarak ıslahı bir anlam da kazanmaktadır. İslam düşünce geleneğinde vahiy e, değişik şekillerde e, tanımla, tanımlanmakla birlikte değerli arkadaşlar e, sözlük anlamının da Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde e, geçtiğini görmekteyiz. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlük anlamıyla geçtiği ayetlere bakıldığında bu ayetlerin hepsinden bizim vahiden anladığımız ıstilahi mananın olmadığını görmekteyiz. Sözlük anlamıyla geçtiği ayetlere bakıldığında da tabi ayetlerin kendi bağlamına göre bunların kendi içerisinde özel anlamları kazandığı da müşahade edilmektedir. Örneğin Allah-u Teala'nın gökyüzüne semaya vahyetmesi yeryüzüne vahyetmesi, meleklere vahyetmesi, bal arısına, Hz. Musa'nın annesine ve Hz. İsa'nın annesine eee etmesi bağlamında vahiy kelimesini geçtiğini görmekteyiz. Tabii ki bu ayetlerde sözlük anlamlarının bir kısmı kullanılmaktadır. Şimdi Allahu Teala'nın gökyüzüne etmesi, ona emrini bildirmesi, yine yeryüzüne vahyetmesi, ona emrini bildirmesi Yine aynı şekilde meleklere vahyetmesi, onlara işte emrini bildirmesi, onlara seslenmesi, bal arasına vahyetmesi, bal arasının fıtratına, onun nasıl davranacağına yönelik bilgileri işlemesi, yerleştirmesi şeklinde anlamları bulunmaktadır. Hazreti Musa'nın annesine vahyetmesi de yine onun kalbine ilham etme, ilka etmesi, ilham vermesi, yine Hazreti İsa'nın havarilerine Vahiy etmesi de yine Hazreti İsa'nın havarilerine belirli hususlar ilham etmesi şeklinde anlaşılabilmektedir. Vahyin mahiyeti gerçekten değerli arkadaşlar anlaşılması zor bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü vahiy olgusunda arkadaşlar insanlarla iletişimin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği kim üzerinden ve ne şekilde gerçekleşeceğini ve hangi mahiyette olacağını belirleyen tamamen e, Yüce Allah'tır. E, peygamberler özellikle Hazreti Peygamber bağlamında konuştuğumuzda çok arzu etmesine rağmen hatta ihtiyaç duymasına rağmen bazen e, vahyin beklediği ve istediği süre içerisinde gelmediği rivayetlerden e, anlaşılmaktadır. E, vahiy e, öncelikle arkadaşlar farklı varlık kategorileri arasında gerçekleşen bir iletişim şeklidir. Allah ve insan açısından bakıldığında Allah'ın varlık itibariyle farklı bir düzeyde olması, insanın varlık itibariyle farklı bir düzeyde olması dolayısıyla iki farklı varlık kategori, kategorisindeki iki farklı alemdeki iki varlığın iletişimin nasıl olduğu şeklindeki sorusun vahyin mahiyetini anlamakta bize bir takım zorluklar ortaya koymaktadır. Çünkü iki farklı varlık kategorisindeki varlığın nasıl olup da iletişim haline geçtiği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Allah'ın vahyini insanlara bildirirken işte bir peygamberi, bir meleği, ara, bir meleği de aracı seçmesi yine Allah'ın yanında insandan farklı bir varlığın araya girmesi, yani meleğin araya girmesi, yine bir insan olarak peygamberin farklı kategorideki bir varlıkla iletişim halinde olduğu sonucunu, ama bu iletişimin varlıksal kategoriler itibariyle nasıl gerçekleştiği sorusunu gündeme getirmektedir. Vahi tek yönlü bir iletişim tarzıdır. Allah'ın meleği aracı kılarak peygamberine ve o peygamberin de kendisine melek vasıtasıyla veyahut da doğrudan gelen bilgilerin insana bildirmesi şeklinde ortaya çıkan bir süreci ifade etmektedir. Şimdi bu iletişime baktığımızda Allah'ın ve meleğin varlık kategorisi itibariyle peygamberden farklı bir kategoride olduğunu görmekteyiz değerli arkadaşlar. Ee, Hazreti Peygamber'in e, yaşadıklarından anlaşık, anlaşıldığı kadarıyla vahiyle muhatap olan peygamber peygamberler çeşitli haleti ruhiyelere bürünmektedirler. Çünkü onlar insanların görmediği bir, bir varlık kategorisiyle iletişim haline geçmişlerdir. Bu hal peygamberin meleğin varlık kategorisine geçmesi olarak değerlendirilmiştir. Bazı durumlarda vahiy meleğinin bir insan suretinde geldiği de olmuştur. Şimdi burada Görüldüğü üzere iki farklı varlık kategorisinde olan peygamberin ve Cebrail'in nasıl olup da birbirine, birbiriyle iletişim halinde geçtiği önümüzdeki tabloda görülmektedir. Alimlerin verdiği bilgiye göre bu iletişimin gerçekleşmesi için ya vahyi getiren meleğin ya da vahyin kendisine geldiği peygamberin kendi varlık kategorisinden bir şekilde üst bir varlık kategorisine veyahut da meleğin peygamberin düzeyine inmesi şeklinde ancak vahyin mümkün olabildiği ifade edilmektedir. Vahiy değerli arkadaşlar bir şeyin süretli ve gizli bir şekilde bildirilmesidir. Dolayısıyla vahiyde en önemli husus e, iletişimin süratli ve gizli bir şekilde olmasıdır. E, vahyin mahiyeti içerisinde dile getirilebilecek en önemli hususlardan birisi iletişim özelliklerini insanlar arasındakinden daha farklı gerçekleşmiş olmalıdır. Vahyin sözlük anlamları içerisinde gizlilik ve süratliliğin bu iletişimde ön plana çıktığı görülmektedir. Zira insanlar vahyin geldiğini idrak etseler dahi vahiy meleğini göremedikleri gibi onun sesini de işitememişlerdir. Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet veya uzun bir sure gizli bir tarzda ve kısa bir sure içerisinde Hazreti Peygamber'e ve diğer ayetler bağlamında peygamberlere iletilebilmiştir. Şimdi vahiy dediğimizde karşımıza çıkan olgu Kelamullah'ın insanlara bildirilmesidir. Bu Kelamullah'ın insanlara bildirilmesi noktasında hangi durumlar ortaya çıkmaktadır bu nasıl gerçekleşmektedir bununla ilgili farklı görüşler bulunmaktadır vahiy Cebrail tarafından bir görüşe göre Allah'tan bir görüşe göre ise Levhi Mahfuz'dan alınarak peygamberlere iletilmiştir evet buraya dikkat çekmekte fayda vardır Cebrail tarafından Allah'tan alınmakta bir görüşe göre diğer bir görüşe göre ise vahiy Cebrail tarafından lehvi mahfuzdan alınarak e, peygamberlere e, iletilmiştir. E, Cebrail ile peygamber arasında herhangi bir iletişim sorunun yaşanmaması için her vahiy peygamberlerin kendi dillerinde onlara bildirilmiştir. E, çünkü vahiyde asıl olan e, vahyin mesajının kitleler tarafından anlaşılmaz, anlaşılmaz, anlaşılmasıdır. Aksi takdirde hem peygamberler hem de muhataplar için zor bir durum hatta inkarcılar için bir bir bahane ortaya çıkmış olması her zaman mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresinde her peygamberi ancak kendi kavminin dil ile gönderildiği ifade edilmektedir. Kendi kavminin dil ile gönderilmesi Allah'ın onlara emirlerini açıklanması içindir. Bu bağlamda vahiy Hz. Musa'ya İbranice Hz. İsa'ya Aramice Hz. Muhammed'e ise Arapça olarak gönderilmiştir. Vahiler peygamberlere bildirilirken bu vahilerin insanın diline dönüşümü ciddi bir sorun olarak bunun anlaşılması ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle Kur'an bağlamında konuştuğumuzda alimlerin Kur'an'ı kelam-ı nefsi, nefsi ve kelam-ı lafsi olarak ikiye ayırdığını biz ifade etmekteyiz. Kelam-ı nefsi dediğimiz husus ee, özellikle e, iç konuşma olarak belki ifade edilebilecektir e, anlaşılabileceği e, şekliyle. E, bu iç konuşmanın, insan içindeki konuşmanın dışarıya dönüşümü lafızlarla gerçekleştiğini biz bilmekteyiz. Allahu Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in e, insanın anlayabileceği lafızlara nasıl dönüştüğü noktasında e, Kıyamet Suresindeki ayetler dikkate alınabilir. Dolayısıyla bu ayetleri biz dikkate aldığımızda, kelamın nefsinin bir vahiy olarak insanlara bildirirken, nasıl lafızlara dönüştüğü noktasında bizlere önemli ipuçları sunmaktadır. Bilindiği üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiyler kendisine gelirken bu vahiyleri unutma endişesiyle dilini hızlı hızlı depreştirir ve vahiyleri ezberlemeye çalışırdı. Amacı tamamen Kur'an-ı Kerim'de kendisine bildirilen ayetleri unuturum endişesiydi. Bu nedenle hızlı bir şekilde acele acele okumaya çalışırdı. Fakat Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in onun kalbine nakşedilmesi ve korunması noktasında sorumluluğun kendisine ait olduğunu bildirerek bu konuda Peygamber Efendimiz'in endişelerini ortadan kaldırdı. Ve Kur'an-ı Kerim'i okurken hızlı hızlı okumaması gerektiğini ona bildirdi. Şimdi biraz bu ayetler üzerinde durabiliriz. la tuharrit bihi lisaneke li ta'cale bihi in aleyna jam'uhu ve kur'anuhu feiza qranahu fattabi' kur'anahu thumma in Evet değerli arkadaşlar. Allah'ın e, kelamı olan e, Kur'an-ı Kerim e, peygamber efendimize bildirirken e, bildirilirken Allahu Teala Peygamber Efendimizin onu e, insanlara bildirebileceği, insanlara tebliğ edeceği şekliyle onun onların anlayacağı lafızlara büründürerek Peygamber Efendimiz'e bildirmiştir. Bu da göstermektedir ki, Kelami Nefsi Hazreti Peygamber'e bildirilirken e, ona bildirilmeden e, belli bir aşamaya kadar, bildirilinceye kadar ki aşamasında öncelikle Kelami Nefsi olarak isimlendirilmekte. Ancak e, Peygamber Efendimizin bunu almasından e, insanlara bildirinceye kadar ki aşamasında artık onların anlayabileceği lafızlarla e, dile dökülmektedir. İnne aleyna cem'ahu ve kur'anehu ayeti burada bizim karşımıza e, çıkmaktadır. Burada bize önemli ipuçları vermektedir. Onu toplamak ve okutmak bize düşer denildiğine göre e, burada okutmaktan bahsetmektedir. Ee, okumak lafızla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla insanların anlayacağı lafızlarla Hazreti Peygambere bildirilme sorumluluğu e, tamamen burada Allah'ın e, sorumluluğuna e, bağlandığını e, görmekteyiz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, e, Hazreti Peygambere lafızların bildirilmesi e, noktasında burada Allahu Teala tamamen peygamberi iradeyi dışlamakta, lafızlara bürünceye kadarki bütün kısımları kendi sorumluluğu üzerine almaktadır. Evet, vahiy nasıl oldu da peygamberlere bildirildi, vahyin nüzül şekilleri nasıl gerçekleşti? Şura suresi 51. ayette vahyin insanlara bildirilmesi, daha doğrusu Allah'ın insanlarla nasıl iletişime geçeceği bildirilmektedir. Şimdi ayeti okuyup daha sonra bu ayet üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Ve ma kana li basherin en yukellimehullah illa vahyen aw mi wara'i hijab in yursil rasulan fiyuhi bi iznih ma yasha inhu aliyyun hakim. Değerli arkadaşlar bu ayetle ilgili şöyle bir sebebin anlatılmaktadır. Eee Yahud eee Yahudilerin e, vahiy algısı burada karşımıza çıkıyor e, Mekkeli Müşrikler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek e, sen e, Musa gibi Allah'la e, konuşmuyor musun? Ona bakmıyor musun? Eğer sen doğru söylüyorsan onunla Musa gibi konuşuyor olman gerekir e, şeklindeki e, sözlerini burada hatırlamamız e, gerekiyor. Sen Musa gibi bunu yapmadıkça biz de sen sana iman etmeyeceğiz demişler kendisine. Bunun üzerine Allahu Teala da ben sizin iddia ettiğiniz gibi böyle bir şey yapmadım diyerek bu ayeti indirmiş ve kendisinin insanlar nasıl iletişime geçeceğini geçeceğini burada bildirmiş oldu bu ayetle. Şimdi bu ayete baktığımızda Allahu Teala bir beşerle ancak vahiy yoluyla veya da perde arkasından ve da bir elçi göndererek bu elçinin Allah'ın izniyle peygambere bildirmesi şeklinde bir iletişim ancak gerçekleşecektir. Şimdi ayete arkadaşlar bakmakta fayda var. Öncelikle ayete göre Allahu Teala insanlarla vahiy yoluyla konuşacağını bildirmektedir. Vahiy yoluyla konuşma Allah'ın vermek istediği mesajı melek gibi herhangi bir aracı varlık olmadan doğrudan gizli ve süratli bir tarza muhatabın kalbine ilka etmesidir. Bu tür vahiy hem peygamberler hem de diğer insanlar için söz konusu olabilmektedir. Örneğin Hz. Musa'nın annesi, Hz. İsa'nın havarileri bu yola vahiy almışlardır. Ancak e, peygamberler dışında burada bahsedilen e, kişilerin vahiy ile isimlendirilmesi e, me mesajı alırken kendilerine bu mesajın bildirilme şeklinin vahiy olarak isimlendirilmesi bir peygamberin vahiy gibi değildir. Onlara mesajın bildirilmesi onların kalbine ilham yoluyla olmaktadır. Allah'ın peygamberle doğrudan konuşması bağlamda ara Suresinin burada gösterdiğimiz ayetlerini okuyabiliriz. وَاِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحِ الْاَمِينَ Ala kalbi ke litakune min al müdürin bilisenin arabiyyim Şimdi bu ayete baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesi olduğunu görüyoruz. Ee, Allahu Teala onu indirmiş e, ama onu ruhul emin e, ayrıca Peygamber Efendimize e, bildirmiştir değerli arkadaşlar. Şimdi e, Allahu Teala bu vahiy Peygamber Efendimizin e, kalbine bildirmiştir ve e, Arapça bir lisan ile bildirmiştir. E, şimdi burada görüldüğü üzere Allahü Teala Cebrel Aleyhisselam vasıtasıyla e, Peygamberimize vahyi bildirdiğini görüyoruz. Burada bir aracıdan söz etmekte. Ama bununla birlikte arkadaşlar e, Allah-u Teala'nın bu ayeti dikkate aldığımızda az önceki Şura Suresindeki ayetleri dikkate aldığımızda doğrudan e, vahyi bildirmesinden ne yapıyoruz? E, bahsedebiliyoruz. İkinci Allahu Teala'nın insanlarla iletişime geçme şeklin ikincisi perde arkasından konuşmak. Bu perde arkasından konuşma, Turdağında Hz. Musa hitap etmesinde olduğu gibi konuşanın görülmeyip sadece sesinin işitildiği bir şekilde gerçekleşmektedir. Ve kerlem Allahu Muhsa teklimi Allah Musa ile doğrudan konuştu ifadesini Taberi burada perde arkasından konuşma şeklinde anlamıştır. Hazreti Peygamber'in Bakara Suresi'nin son iki ayetini de perde arkasından aldığını bildiren rivayetler bulunmaktadır. Allahu Teala perde arkasından Musa'ya onun anlayabileceği bir şekilde ona işitirmesiyle vahyin bildirimi gerçekleşmiştir. Elçi Cebrail aracılığı aracılığıyla iletişim de Allahu Teala'nın insanlarla iletişime geçmesinin bir yoldur. Bu da üçüncü bir yol olarak Şura 50 suresi 51. ayette karşımıza çıkmaktadır. Burada ancak şöyle bir sorun bulunmaktadır. Az önce de bu konuda ifade ettiğimiz gibi melek farklı bir varlık kategorisinde insan olan peygamber de farklı bir varlık kategorisindedir. Dolayısıyla ikisinin iletişime geçmesi ancak işte Cebrail'in insan suretine e, gelmesi e, veya e, Hazreti Peygamber'in veyahut da peygamberlerin e, manevi olarak da olsa e, bir melekten vahiy alabilecek bir pozisyona bir haleti ruhiye bürünmesiyle ancak e, bu iletişimin e, geçmesi mümkün olabilmektedir. Çünkü e, farklı varlıklar birisi şehadet aleminde diğeri ise e, gayb alemindedir. Dolayısıyla iki alemin arasındaki iletişimin Cebrail bağlamında gerçekleşmesi varlıksal kategori itibariyle bir yükselme veyahut da birinin diğerinin seviyesine inmesi şeklinde mümkün olabilmektedir. Değerli arkadaşlar, şimdi vahyin korunması bu da önemli bir husus. Ee, Peygamber Efendimiz e, kendisine e, vahiy geldiğinde e, Mekkeli müşriklerin çeşitli şekillerde kendisine e, böyle eleştiri yönettiklerini ona çeşitli açılardan itiraz ettiklerini e, ayetlere baktığımızda e, görüyoruz. E, onlar şu şekilde e, kendisine itiraz ediyorlardı. Peygamber Efendimizin e, kendi ancak heva, hevasından konuşabileceğini düşünüyorlardı. Çünkü onların zihninde, onların dünyasında bir insanın melekle iletişime geçerek onlardan vahiy alması, onlardan bilgi alması gibi bir süreç onlar açısından mümkün değildi. Onlar böyle bir şey bilmiyorlardı. Dolayısıyla bir insanın ancak cinlerden, şeytanlardan bilgi alabileceği, onlarla iletişime geç geçebileceğini kabul ediyorlardı. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara Cebrail tarafından kendisine vahiy geldiğini, bu vahileri onlara bildirdiğini söyleyince bunu e, anlamamakta e, diretiyorlardı. Onların bu diretmelerine karşılık Kur'an-ı Kerim'deki değişik e, ayetlerde, değişik sürelerde Peygamber Efendimizin hevasından konuşmadığı, ancak ona geleni bir vahiy olduğu ifade ediliyordu. Necm Suresinin başına baktığımızda, ve necm iza heva ve ma yantiru anil heva in huwa illa vahiy baktığımızda Peygamber Efendimizin kendi hevasından konuşmadığı, yani vahiy diye kendisine bildirilen şeyleri uydurmadığı, onları bir Cebrail vasıtası bir melek vasıtasıyla Allah'tan aldığı burada ki ayetlerde ifade ediliyor değerli arkadaşlar. Şimdi vahyin e, korunması e, önemli bir husus olarak Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkıyor. E, i̇şte cinlerin ve şeytanların e, semaya gökyüzüne böyle kulak kabartarak e, Allah'ın meleklerle olan e, iletişimi bildirme esnasında onlardan e, bilgilere kapmaya çalıştığı Kur'an-ı Kerim'de e, bildirilmektedir. E, ancak onlar asla e, bu e, iletişimde herhangi bir bilgiyi alma imkanına sahip olmamışlardı. Çünkü Allahu Teala vahyi e, koruma altına almış. Bu nedenle vahye herhangi bir e, batıl anlamsız bir söz e, karışmamıştır. Dolayısıyla vahyi Allah'tan bildirildiği şekliyle e, değişmeden e, peygambere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, bildirilmiştir değerli arkadaşlar. Şimdi e, vahyin e, korunduğu ana bir merkez vardır. Değerli arkadaşlar bu ana merkez ben özellikle ana merkez ifadesini kullandım. Kur'an-ı Kerim'de bu levh-i mahfuz olarak ifade edilen ama mahiyetinin de tam olarak anlaşılmadığı bir şey olarak karşımıza çıkmaktadır. Vaka suresinde Kur'an-ı Kerim'in kitabı meknuunda yani levh-i mahfuzda olduğu, buraya temiz olanlardan başka hiç kimse tarafından dokunulmadığı müdahale edilmediği bildirilmektedir. Şimdi bu ayetleri e, okumak istiyorum. İnnehu le-Kur'anun kerimun e, fi kitab-i la yemessuhu illa mutahharun tenzilun min rabbil alemin e, Şüphesiz ki o e, değerli bir Kur'an'dır. Kitab-i meknundadır. E, ona e, mutahharun olanlardan başkası e, dokunamaz. O alemler Rabbi olan Allah'tan e, indirmedir. Şimdi la yemessuhu iller mutahharun ayeti üzerine biraz konuşabiliriz. Buradaki mutahharundan kasıt değerli arkadaşlar meleklerdir. Dolayısıyla melekler ancak buradan vahiy alabilirler ve aldıkları vahiy peygamberlere bildirebilirler. Dolayısıyla meleklerin dışında cinler ve şeytanların bu vahyin bulunduğu, bu mahiyetini ne olduğunu mahiyetini bilemediğimiz bu mekana e, bu yere e, korunmuş, e, bu yere mu e, oraya e, nüfuz etmeleri e, mümkün değildir. E, dolayısıyla temiz olan melekler ancak e, buradan vahiy alıp e, peygamberlere e, bildirirler değerli arkadaşlar. Az önce ifade ettiğim gibi e, semada e, cin ve şeytanlar e, işte e, vahiy bağlamında iletişim esnasında çeşitli e, bilgileri almaya çalışırlar fakat Allahu Teala burada benim gördüğünüz üzere dikkatlerinizi çektiğim üzere buradaki okuyacağım zikredeceğim ayetlere göre vahi koruma altına almıştır. Hatta burada şöyle bir bilgiye de işaret etmekte fayda vardır. Suyûtî'nin El itkanında zikredilen bilgiye göre En'am suresi bir bütün halinde peygamberimize bildirilmiştir. Bu bildirim esnasında yaklaşık 70 bin meleğin adeta e, çelikten bir e, zırh gibi zırh böyle adeta duvarlar örerek arkadaşlar bir kalkan oluşturarak vahyi korumaya aldıkları e, bildirilmektedir. Ve enna lemesne's sema'a febejdnaha mul'at harasan şedîden ve şuhabâ ve enna kunna naq'udu minha maqâ'ide lis-sem'i femen yestemi'el ana yecid lehu şuhaban resade. Her kim oraya dinlemek için, dinlemek isterse e, onun e, işte bundan engelleneceği bu ayette e, bildirmektedir. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَا صَابِيحَا فَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشْشَيَادِينَ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ Yine burada e, şeytanlara e, şeytanların bu müdahalelere e, yönelik çabalarının ulaşılması e, anlamsız kalacağı bu ayette ortaya konmaktadır değerli arkadaşlar. Şuna da burada işaret etmekte fayda var. Hac suresi 52. ayetin peygamberlerin kalbine bir takım bilgileri ilka etmek istedikleri, sokuşturmak istedikleri bu ayette ifade edilmektedir. Bununla birlikte onlar bunu yapmak istese bile Allahu Teala onların bu davranışlarından alıkoyarak vahyini e, koruma altına aldığını e, biz bu ayetlerden anlıyoruz. Şimdi e, vahyin Hazreti Peygamber'e gelinceye kadar ki ve diğer peygamberlere gelinceye kadar ki e, korumasını bu ayetler bağlamında e, değerlendiriyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in e, peygambere ulaştıktan sonra yeryüzünde korumasını da e, biz e, kitabet, hıfz ve arza e, yöntemlerle gerçekleştiğini e, ifade edebiliriz değerli arkadaşlar. Ee, şimdi e, okuyacağım e, ayeti kerimeyi e, Allah vahiy insan iletişimi bağlamında konuşmamın başında yaptığım hususlarla e, ilişkilendirerek e, konuya biraz daha devam etmek istiyorum. E, şimdi Enbiya suresi 107. ayete göre ve ma ersenake illa rahmeten lil alemin. biz seni e, alemler için ancak rahmet olasın diye gönderdik. E ayetin meşhurdur. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın bir rahmetsinin gereği olarak rahmet olması için alemlere gönderildiği bu ayette ifade edilmektedir. Şimdi tefsirlere bakıldığında öncelikli olarak burada Peygamber Efendimiz'in rahmet olmasından bahsedilmektedir. Fakat İmam Maturidin'in bu ayetin yorumuyla ilgili ilginç bir tespiti var. Bunu burada aktarabiliriz değerli arkadaşlar. O tespiti de şudur. Şimdi burada diyor, öncelikli olarak tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kastedilmekle birlikte bu ayette bütün peygamberlerin rahmet olması da düşünülebilir. Dolayısıyla şu ifadeyi burada aktarmak istiyorum. işte caizun en yekune Kul rahmeten min Allah alemine, bütün peygamberlerin Allah'tan bir rahmet olarak alemlere gönderilmiş olması da mümkündür. Çünkü e, Maturidi'nin anlayışında şöyle bir yaklaşım vardır. E, Allah e, in, e, insana peygamber göndermeyebilir. bilir. E, dolayısıyla e, insan peygamber gönderilmese bile aklıyla e, tevhide ulaşması gerekir Tevhidi bulması gerekir e, Allah'ın evrende yarattığı düzenden işaretlerden delillerden hareketle Allah'ın tek bir yaratıcı olduğu ortağı olmadığı sonucu ortaya çıkar Dolayısıyla insan bunu aklıyla anlayabilir ancak e, insan e, aklıyla tevhidi bulabilir fakat Allah'u tealaya karşı görevlerini nasıl hamt edeceğini nasıl şükredeceğini bir hakkın hakkıyla tam olarak tespit edemeyebilir. Dolayısıyla ibadetlerin doğru düzgün yapılabilmesi e, hamdın ve şükrün tam olması gerektiği şekliyle eda edilebilmesi noktasında e, insanın yönlendirilmeye ihtiyacı vardır. E, dolayısıyla allah Teala e, insanlara e, peygamber gönderir, vahiy gönderir. Allah'ın insanlara peygamber göndermesi, vahiy göndermesi Allah'ın onlara rahmetinin onlara acımasının bir gereğidir. Aynı zamanda Allahu Teala'nın hikmetiyle de bu hakim olmasıyla da doğrudan ilişkilidir. Çünkü hakim olması demek Allahu Teala'nın anlamsız ve boş bir iş yapmaması demektir. Dolayısıyla bütün ilişkileri bu çerçevede değerlendirdiğimizde Allah'ın yarattığı insanın tam olarak görevlerini ifa edebilmesi, ibadetlerini hakkıyla yerine getirebilmesi ee, ve bu bağlamda bütün bunların olması gerektiği şekilde tecelli edebilmesi için e, Allah-u Teala'nın olması gerektiği gibi e, iş yapması ve bu bağlamda e, peygamberlerini göndererek insanları doğruya yönlendirmesi e, önemlidir işte e, dolayısıyla değerli arkadaşlar vahiy, e, peygamber ve rahmet ilişkisi e, burada önemli bir husus olarak e, karşımıza e, çıkmaktadır çünkü arkadaşlar Allahu Teala kulunu yaratmış ve kuluna rahmet etmektedir. Bu rahmetinin tecelli etmesi doğru bir şekilde ortaya çıkması için Allahü Teala'nın insanlara vahyini peygamberler yoluyla bildirilmesi anlamlı olmaktadır. Bu nedenle Allahu Teala rahmetinin tecelli etmesi noktasında vahiy yoluyla peygamberleri insanlara görevlendirmiş ve peygamberler Allah'ın rahmetinin bir tecellisi olarak görevlerini yerine getirmişlerdir. Şimdi değerli arkadaşlar vahyin özellikle biz Kelamullah bağlamında bir konuşmasını da aslında daha ayrıntılı bir şekilde yapmak gerekiyor. Fakat zaman problemimiz nedeniyle çok daha fazla e, ayrıntıya tabii ki e, giremiyoruz. Şimdi e, özellikle Kelamullah olan e, Kur'an-ı Kerim'in e, vahiy-peygamber ilişkisi bağlamında İslam düşüncesinde e, değişik şekillerde algılanması, tanımlanması var. Tabii ki e, bu tanımlama biraz daha kelami e, anlayışlar e, ve mezhebi anlayışlar çerçevesinde gerçekleşmektedir. E, bu tartışmalardan öte, e, bunlardan sıyrılarak Allah'ın insanlarla olan iletişimi bağlamında değerlendirdiğimizde özellikle vahiy ve peygamberin Allah'ın rahmetiyle ilişkilendirilmesi noktasında bize çok daha anlamlı kapılar açacağını burada ifade edebiliriz değerli arkadaşlarla. Evet şurada bir hususa daha işaret etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi Allah'ı hakkıyla e, takdir etme meselesine e, gelmek istiyorum. Bundan önceki iki dersimizde e, insanların e, tevhide ulaşamaması noktasındaki en büyük eksikliklerinin Allah'ı hakkıyla takdir edememe e, olduğunu ifade etmiştik. Ve me kadrul laha hakka kadri ayetini Örnek olarak e, bu bağlamda zikretmiştik. Şimdi e, Allah'ın insanlarla olan iletişimi, vahiy ve peygamberlik konusunda da bu hususun e, dikkate alınması gerektiğini ne yapmamız lazım? E, burada özellikle e, söylememiz lazım. E, değerli arkadaşlar, Allah'ı hakkıyla e, takdir etmenin vahiy anlama, peygamberliği anlama noktasında ne gibi bir unsuru olabilir? E, bunu e, kısaca izah etmeye çalışalım. E, aslında bunu e, yine Allah'ın anlamsız bir iş yapmaması, yani evreni yarattıktan sonra, insanı yarattıktan sonra insanı kendi haline e, bırakmaması, e, bırakmayacağı, dolayısıyla Rahman olan, Rahim olan bir varlığın e, kulunu düşünmesinden hareketle de e, bu ifadeyi açıklamaya çalıştığımızda e, aslında e, allah insan e, ilişkisini vahiy peygamber iletişimini bu bağlamda yani kulun Allah'la olan diyalogunda aslında sevgi boyutunun da rahmet boyutunun da gündeme gelmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır değerli arkadaşlar. Allah'ı hakkıyla takdir eden bir insan Allah'ın kendisini yalnız bırakmadığını düşünmesi zor durumlarda tarihi süreç içerisinde insanlık rayından çıktığında Allah'ın insana Vahiyle Peygamberle yardım etmesini de bu ilişki çerçevesinde değerlendirdiğimizde vahiy-Peygamber iletişiminin çok daha anlamlı bir yere oturacağını ne yapmamız lazım düşünmemiz lazım. Tabii ki değerli arkadaşlar aslında Allah'ın insana vahyetmesi, insana tenezül buyurması da olarak ifade edilebilir. Kadir suresindeki birkaç ayetin bu çerçevede değerlendirebiliriz. İna enzelnahu fi leylâtül kadri, ve me adra kema leylâtül kadri, leylâtül kadri hayrûmin elfişşeh şeklinde ayetin, sure'nin ayetlerin devam ettiğini biliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi burada tenzil ifadesini, tenzil ifadesini biraz da Allahu Teala'nın insana rahmetiyle ilişkilendiren yaklaşımlar da vardır dolayısıyla aslında Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi, peygamberin gönderilmesi o mutlak güce, her şeyi kuşatan ilmiyle, her şeyi bilen, işiten ve duyan ama insanın onu kuşatamayacağı, onu yani onun gücünü mutlak manada böyle tam olarak idrak etmesi noktasında işte Allahü Teala'nın insana tenzil buyurmasının önemli olduğunu biz ne yapmamız lazım düşünmemiz lazım bu kadar yüce güçlü kudretli bir varlığın vahiy yoluyla insanlara bir takım bildirimlerde bulunması aslında insanlara bir lütfunun bir ikramının bir eseridir değerli arkadaşlar ee, işte bu söylediğimiz noktalar e, bizim aslında e, bu olgunun az önce de ifade ettiğimiz gibi e, böyle bir hani epistemolojik bir olaydan öte hani işte bir, bir varlığın bir varlığa bir takım bir şeyleri bildirmesi gibi enforme etmesi, nakletmesinden öte aslında biraz da aşk boyutuyla sevgi boyutuyla da ilişkili bir husustur. Çünkü seven bir varlık sevdiklerinin yanlış yolda olmasını hiçbir zaman istemez. Onların yanlış yolda kalmasını istemez. Dolayısıyla onların her daim doğru yola gitmesi için onlara sevgisinin bir gereği olarak, rahmetinin bir gereği olarak zaman zaman bildirimlerde bulunur. Dolayısıyla bu bildirimlerde bulunması aslında onu önemsediğinin onu terk etmediğinin bir işaretidir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz kendisine vahiy gelmediği zamanlarda vahyin kesildiğini düşündüğü zamanlarda üzülüyordu. Hatta Cebrail'in kendisine geldiği zamanlarda çok mutlu oluyordu. Bu nedenle Peygamberimiz ile sürekli bir araya gelmek istiyordu. Ama bununla birlikte değerli arkadaşlar Allahu Teala onun istediği zamanlarda değil, kendi istediği zamanlarda ona vahyini bildiriyordu. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in tedriciliği bağlamında zikredilen şu görüş önemlidir. İşte Kur'an-ı Kerim'in tedrici gelmesinin ne faydası olmuştu şeklinde bir Soru sorulduğunda işte bu kalbi Hz. Peygamber'in kalbinin işte yatıştırılması, kalbinin böyle davaya sabit kılması, kalbinin rahatlaması, mutmain olması için Kur'an-ı Kerim'in tedrici olarak gelmesinde önemli sonuçlar karşımıza çıkmıştı. Evet, değerli arkadaşlar, şimdi vahi insan ve Peygamber iletişimi üzerine, iletişim üzerinde bazı şeyler konuştuk yaklaşık bir 45 dakikalık bir süremiz dolmuş değerli arkadaşlar benim söylemek istediklerim bu kadar Aslında bu her bir konu her bir başlık dakikalarca Aslında saatlerce konuşulabilecek bir konu özel olarak bu kadar şekliyle konuşabiliriz sorusu olan arkadaşlarımız varsa onların sorularını e, alabiliriz diye düşünüyorum. Bugün e, biraz erken bitirmiş olduk. E, evet değerli arkadaşlar. Abdülhocam hocam Teşekkürler. Ağzına sağlık. Evet biz teşekkür ederiz Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum diyorum. Adına sağlık. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam.